Gezginsiz Büyüler Diyarı Ionia'nın hayat dolu halkı ve güçlü ruhları uyum içinde yaşamaya çalışıyor. Ama bazen bu huzur dolu dengeyi korumak hiç de kolay olmuyor. Bazen birilerinin müdahale etmesi gerekiyor. Kinko kendini Ionia'nın kutsal dengesinin koruyucusu olarak gören bir tarikat tarikatın sadık üyeleri, hem ruhani, hem maddi dünyada gezerek iki dünya arasındaki anlaşmazlıkları çözüyor, gerektiği zaman da güç kullanarak müdahale ediyorlar. Bu tarikatın üyelerinden meşhur, gölgenin yumruğu Maim Jomun Tethi'nin Akali adlı bir kızı oldu. Maim ve eşi Tahno, kızlarını alacak aranlığın gözü Büyük Usta Kusho'nun dikkatli liderliğiyle yönetilen Kinko tarikatının saflarında büyüttüler. Ailesinin göreve gitmesi gerektiğinde, Akali'ye, tarikatın diğer üyeleri ebeveynlik yaptı. Pırtınanın kalbi Kenan, küçük kızla saatlerini geçirerek ona Shuriken kullanmanın inceliklerini öğretti ve güçlü olmaktansa hızlı ve çevik olmasına ağırlık verdi. Akali zaten büyümüş de küçülmüş bir çocuktu. Verilen her bilgiyi suyu emen bir sünger gibi benimsiyordu. Annesiyle babasının yolundan gideceği kısa sürede belli oldu. Büyük Usta'nın kendisine selef seçtiği oğlu Shen'le birlikte kendisini Ionia'nın dengesini korumaya adamış yeni bir kuşağa liderlik edecekti. Fakat denge uzun süre korunamaz. Kinko'a tarikatı da bir gün ikiye bölündü. Artık meditasyonla falan işim olmaz. Zedal'ın dik başlılığından ötürü King Ko’dan ayrılmış eski bir üye geri dönüp ile şiddetli bir çatışmaya tutuştu. Sonunda kanlı bir darbeyle liderliği ele geçirdi. Akali, annesi Maim, Shen, Kenan ve birkaç başka üye ile doğudaki dağlara kaçtı. Tano, ne yazık ki kaçabilenlerin arasında değildi. Kinko'nun Zed'in eliyle acımasız gölge tarikatına dönüştürülmesi tamamlanmak üzereydi fakat yeni alacakaranlığın gözü olan Shen, kaybettiklerini yeniden kurmaya niyetliydi. King Kuo'nun üç temel felsefesine geri döneceklerdi. Yıldızları seyretmek ile tarafsız olmak, güneşi yolunda tutmak ile yargı vermek ve ağacın budanması ile dengesizliğin ortadan kaldırılması. Sayıları artık çok azdı. Ama çömezleri eğitip düzenlerini onardılar ve sayıları bir kere daha arttı. Akali, 14 yaşına basıp Kinko eğitimine resmi olarak başladığında yeni gölgenin yumruğu olarak annesinin yerine geçmekte kararlıydı. Dövüş konusunda tam bir dahiydi. Savaşırken kullanılan bir çeşit orak olan Kama'yı ve atılarak kullanılan bıçaklar olan Kuna'yileri kullanmakta hemen ustalaşmıştı. Diğer tarikat üyelerinin çoğunun aksine büyü gücü olmasa da annesinin ünvanına layık olduğunu kanıtlamıştı. Bir süre sonra annesinin yerine, yaşça en küçük çömezlerin eğitimine yardımcı olmaya başladı. Ama Akali'nin gözünden hiçbir şey kaçmıyor, içinde fırtınalar kopuyordu. Kingo ile Gölge Tarikatı, Noxus işgali nedeniyle istemeye istemeye ateşkes ilan etmiş olsa da, yurdunun acılar içinde boğulduğuna şahit oluyordu. Amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini sorgulamaya başladı. Ağacın budanması, kutsal dengeyi tehdit edenlerin ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. Ama Shen ona hep kendisine hakim olmasını söylüyordu. Onu engelliyordu. Kendi ruhunu mantralarla, meditasyonla yatıştırabilirdi ama rakiplerini beylik sözlerle yenemezdi. Yaşından ileri zekası bir süre sonra itaatsizliğe dönüştü. Shen'le tartıştı, ona kafa tuttu ve Ionia'nın düşmanlarını kendi yöntemiyle ortadan kaldırdı. Kinko'nun yetersizliğini, bütün o ruhani denge ve sabır konuşmaları yüzünden hiçbir başarı elde edemediğini bütün tarikatın önünde ilan etti. İon yıllar, maddi dünyada ölüyorlardı. Akali de bu dünyayı savunacaktı. Suikastçı olmak üzere eğitim almıştı. O zaman suikastçı olacaktı. Artık tarikata ihtiyacı yoktu. Shen ona karşı çıkmadı. Ayrılmasına izin verdi. Bu yolun, Akali'nin kendi başına yürümesi gereken bir yol olduğunu biliyordu. Belki bir gün yine onlara dönecekti ama dönecekse de bu kararı kendisi verecekti. Canlarını teker teker almalı. öylesi daha hızlı ve temiz.